Beyler bayanlar selamlar, bugün kısa bir airdrop videosu ile karşınızdayım. Hemen bu videoyu paylaşır paylaşmaz işlemi yaparsanız 15 dolar civarı kazanabilirsiniz. Daha sonrasında token düşerse daha az, yükselirse daha fazla kazanabilirsiniz. Neyse, hadi lafı uzatmadan hemen geçelim bakalım nasıl yapacağınızı. Airdrop yapabilmek için quickswapta işlem yapmış olmanız gerekiyordu. Tam şartlarını da bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden oynadığınız her hesapta, her cüzdanınızda bir kere. Airdrop var mı yok mu bunu bir kontrol etmeniz gerekiyor ardından ne yapmanız gerekiyor? MeshSwap'a girip MeshSwap.fi'ye girerek arkadaşlar bir cüzdanınızı buraya bağlıyorsunuz güvenli olup olmadığını bilmiyorum o yüzden iş işlemi yapar yapmaz hem vermiş olduğumuz approve'u kaldıracağız bir yandan da cüzdan bağlantısını keseceğiz o yüzden işlemleri hızlı hızlı bitirip hemen yapmamız gerekiyor peki ne bu işlemler arkadaşlar önce cüzdanınızı bağlandığında karşınıza işte yok risklerdir meseledir falan diye iki tane uyarı çıkacak hemen onları tıklayıp bir onaylayın arkadaşlar daha sonrasında da Cüzdanınızın hemen sol tarafında claim mesh diye bir seçenek more seçenek çıkması gerekiyor o eğer o aktifse çok şanslısınız 15 doları şu anda kazandınız direkt kazandınız arkadaşlar eğer yoksa sağlık olsun ya varsa diğer cüzdanlarınızı kontrol etmeye devam edebilirsiniz peki ne yapacağız şimdi direkt claim mesh'in üstüne tıklayıp bir kere onu bir claim edeceğiz arkadaşlar cüzdanımızı alacağız Cüzdanımızı aldıktan sonra da yapacağımız işlem aslında çok basit. Zaten hemen mesh swap kendi swap'ını kullanacağız. Dikkat etmeniz gereken şey yukarıda matik değil, token yazan yer olacak. Ve token'ı üstüne tıkladığınızda mesh'i seçeceksiniz. Biraz önce size bir küsür vermişti ya, hemen mesh'i seçeceğiz. Alt tarafta da matik olacak arkadaşlar. Birinci işlemimiz April, ikincisi de swap olacak. Hayırlı olsun. Ben bu işlemde 14 matik civarı kazandım arkadaşlar. Siz de umarım token değerlenir daha da fazlasını kazanırsınız. İşlemimiz bitiyor ama hayır bu seferki adlığımız güvenlikle ilgili. Şu anda mesh cüzdanınız ne kadar güvenilir olup olmadığını bilmediğimiz için hemen cüzdanımızla ilgili işlemi kesmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de polis skene gireceğiz. aşağıya linki bırakıyorum. Orada kendi cüzdanınızı aratın ve hemen sol alt tarafta Web3 bağlantısı kur diye bir şey olacak. O Web3 bağlantısı aslında Metamask'a bağlantı anlamına geliyor. Hemen Metamask'a e bağlantınızı da kurduktan sonra yaptığınız işlemi bulacaksınız arkadaşlar. Karşılığınız bir sürü verdiğiniz approve işlemleri çıkacak ve burada hangisi mesh'sa onu bulup hemen sağ tarafındaki küçük mor kutuyu seçeceksiniz arkadaşlar. O April işlemi tekrardan kaldırmak istiyorum diyeceksiniz. Ve son olarak da metamesten de cüzdanızın balantısını keseceksiniz. Tertemiz parayı aldınız. Hiçbir sıkıntı olmadan çıktınız arkadaşlar. Evet bugünkü video birazcık kısaydı. Neden kısaydı ve neden çok proje inceleyemiyorum. Hala de şimdi ilgili sıkıntı devam ediyor. Küçük bu bilgilendirmeydi de vermiş olayım arkadaşlar. Düzelir düzelmez tekrardan uzun uzun konuşabileceğim. Daha heyecanlı anlatabileceğim projelerle tekrar karşınızda olacağım. Bir sonraki projede görüşmek üzere kendiniz. İyi bakın. Hoşçakalın.